Geçen dersimizde bir giriş yaptık, e, ofis programlarından, Word'a. E, dolayısıyla e, bu hafta onun üzerine devam edeceğiz. Geçen derste de söylediğim gibi, böyle baştan e, menülerden başlayıp ofisin diğer aşamalarını geçmek yerine, daha çok lisans süslü çalışmalarda veya ödevlerde, seminerlerde, tezlerde, Karşılaştığınız gibi e, işinize yarayacak olan uygulamaları, e, temel şeyleri kullanarak hem onları göstererek hem de ileri düzey e, yapabileceğiniz, sizin ihtiyaç duyduğunuz şeyleri göstererek ikisini birlikte yürütmeyi yöntemi olarak belirledik. E, arzu ederseniz başlayalım. Dersten önce soracağınız, belirteceğiniz bir husus varsa söyleyin. Yoksa dersimize bir <Gülüyor> anı Ekranımızı paylaşalım. Evet, şimdi bu hafta üst band kısa yollarından, yapıştırma seçeneklerinden, üst alt karakterden, numaralandırmadan, stillerden, tab tuşundan bahsederek bu hafta, bu hafta özellikle bugünkü dersimizde. Üst alt bilgisi ekleme, sayfa numarası ekleme ve bunları biçimlendirme konularını göreceğiz. Üst e, bant bilgileri dediğim şurası. E, dediğim gibi bu e, ben Word'un 365 sürümünü kullanıyorum. 365 şu anda Word'un geliştirmiş olduğu en son e, şey e, sürümü. Bir mesaj ver ona bakalım. Teşekkürler Abdullah Hoca. E. Başarılar diliyorum bize. Bu 2013'ten itibaren burada var. Bu bant. Burada kaydet, geri al, ileri al, yeni belge seçenekleri var. İsterseniz buraya çok fazla öge ekleyebilirsiniz. En, su, en sık kullandığınız nesneleri buraya yerleştirebilirsiniz. Burayı açtığınız zaman menüde buradaki seçeneklerden sunulan menü ve işlem seçeneklerden herhangi birisini seçtiğiniz zaman otomatik olarak burayı yerleştiriyor. Bunların dışında başka bir komut eklemek için şurada diğer komutlar dediğiniz zaman Word seçeneklerini açıyor ve burada seçenekleri bize sıralıyor. Şu anda görmüş olduğunuz popüler komutlar var. Bunun dışında başka bir komut eklemek istiyorsanız örneğin hipnot ekleme komutunu eklememiz gerekiyor. Öncelikle o komutun nerede olduğunu bilmeniz lazım. Yani şurada menüler var gördüğünüz gibi. Dosya, giriş, ekle, tasarım, düzen, başvurular gibi. Gördüğünüz gibi bunların aynısı burada da var. E, bu menülerin hangisinin altında ise onu bilmeniz gerekiyor. Çünkü buraya tıkladığınız zaman e, bunları görebilirsiniz. Ya da Şuradan Tüm sekmeler diyerek Buradan tamamını bulabilirsiniz. Burayı yaptığınız zaman da Burada hangi şeyin altındaysa Gördüğünüz gibi ekle, çiz, tasarım Posta gönderileri, gözden geçir, geliştirici, yardım gibi Buradan görebilirsiniz. Örneğin başvurular içerisinde Diyelim alıntılar ve kaynakçı bölümünden kaynakça eklemeyi ekleyebilirsiniz dipnotlardan mesela Dipnot seçeneğini eklemek istiyorsunuz burada seçtiğiniz zaman şunu biraz ekrana daraltalım Evet gözükmediği için Tamam dediğiniz zaman diye ya Dipnot ekleme aracı gelmiş olacak. Evet üst bilgileri bu şekilde özelleştirebiliyorsunuz. İstemediğinizi buradan kaldırabilirsiniz. İkincisi burada yapıştırma seçenekleri diye bir bölüm var. Örneğin bir tane internet sayfası açalım. Sayfalardan bir yazı seçelim. Diyelim buradan bir yazı seçtiniz. Bunu kopyaladığınız zaman Word'e geldiğinizde size şuradan yeni bir sayfa oluşturalım. Şurada yapıştırma seçeneklerine geldiğiniz zaman bu yapıştırma seçenekleri önemli. Burada eğer sadece metin derseniz ki öncelikle şöyle düz bir yapıştırma yapalım. Gördüğünüz gibi bu kopyaladığımız nesnede resim var, arka plan var ve yazının üzerinde linkleri var. Olduğu gibi yapıştırıyor. Bu olduğu gibi yapıştırma anlamına geliyor. Eğer buradan sadece metni koru dediğiniz zaman resim olan ve e, link olan yazıları devre dışı bıra bırakacak. Sadece yazı olarak gördüğü formatı buraya yapıştıracak. Yine başka bir seçenek burada gördüğünüz zaman listeyi birleştir dediği zaman sizin bu sayfada daha önce kullanmış olduğunuz bir stil var. Bu ikisini birleştirmiş olacak. Burada kaynak biçimlendirmesini koru dediğiniz zaman da ee, sizin kopyaladığınız yerdeki stilleri koruyacak ve bu şekilde yapıştırmış olacak. Dolayısıyla bu yapıştırma seçeneklerini alternatif olarak burada e, görebiliyorsunuz. Bunların ayrıntılarında özel yapıştır diyerek buradan daha ileri düzey yapıştırma seçenekleri yapabilirsiniz. Bir de e, şu üst karakter alt karakter var. Bazen bu da şeyler olabiliyor. Örneğin şuraya bir tane dipnot düşelim. Daha sonra bunu biçim e, silelim. Gördüğünüz gibi burada bir dipnotumuz var. Ama bu dipnotun dipnot numarası normal rakamla verilmiş gördüğünüz gibi. Oysa bunun ne olması gerekiyor? Yazının üstünde olması. Yani üst karakter olması gerekiyor. Şu, eğer bir yerden aldığınız yazıyı kopya yapıştırdığınız zaman, onda da dipnot varsa bir belgenizde çalışıyorsunuz, daha önce yaptığınız bir çalışmayı buraya yapıştırdınız. Ama dipnot bu şekilde gözüküyorsa, yani normal yazı şeklinde gözüküyorsa bunu seçerek üst karakter haline getirebiliyorsunuz. Geçen derste gösterdiğim gibi bir yazının bütün linklerini, renklerini, yazı fontlarını sıfırlamak istediğiniz zaman burada tüm biçimlendirmeyi temizle seçeneğini kullandığımızı göstermiştik. Şimdi bizim en çok karşılaştığımız hususlardan birisi, zorlandığımız hususlardan birisi numaralandırma. Burada da, da numaralandırma özelliklerine bakalım. Buna özellikle tez yazarken numaralandırma konusunda sıkıntılar olabiliyor. Gördüğünüz gibi numaralandırma sekmesi, bu paragraf sekmesi altında. Apandisi patlayan çocuk 3 Hemen ameliyat edilmesi gereken ablamı üç gün beklemişler evde. Ondan sonra gitmişler septik şoka girmiş. Evet. Geçmiş olsun. Burada numaralandırma seçenekleri var gördüğünüz gibi. Burada biz madde işareti numaralandırmaları yapabiliyoruz. Burada değişik karakterler var. Eğer isterseniz buraya farklı bir numaralandırma Yapabilirsiniz, oluşturabilirsiniz hatta resim seçerek Kendi resminizi bile buraya koyabilirsiniz. Diyelim seçelim bunu gördüğünüz gibi kendi resminizi bile buraya koyabiliyorsunuz. Numaralandırma seçeneklerine bakalım. Öncelikle numaralandırmada hangi stili kullanacağınızı e, harflerimi, mi, mı, Roma rakamlarını mı Yoksa noktalı mı, parantez mi Bunları buradan kullanabilirsiniz diyelim abc dediniz sonra bunun altına e, abc değil de şey yapalım Roma rakamlarıyla yapalım daha sonra bunun altına e, normal rakamlarla yapmak istiyorsanız yazıyorsunuz a kalem şeklinde yapabilirsiniz ya da tezlerde en çok kullandığımız 1, 2, 3, 4 bildiğiniz gibi. Daha sonra bunun alt başlığı olacaksa bunu ne yapıyoruz? 1, 1 şeklinde yapıyoruz. Bir nokta 1, nokta dediğiniz zaman alt seçenek olmuş oluyor. Eğer bunun da daha altını 1, 1, 1 olacak şekilde planlıyorsanız bunu da bir 1, bir, bir diye nokta boşluk yaptığınız zaman bunu otomatik olarak numaralandırma olarak algılıyor. Ve bunu da başlık seçeneği olarak kaydetmiş oluyor. Ancak geçen derste de söylediğim gibi bunları başlık olarak tanımlarsanız buradaki stillerden başlık olarak tanımlarsanız Tanımlamanız gerekiyor daha doğrusu çünkü içindekileri oluşturmak için mutlaka bunların konu başlıklarının tez başlıklarının başlık formatında olması gerekiyor. O yüzden de biz başlıklarımızı numaralandırmadan önce kesinlikle önce başlık stili vereceğiz. Ondan sonra numaralandırmış olacağız. Yine alttakini de hangi başlık düzey ise başlık düzey diye verdiğiniz zaman ikinci başlık olacak. Eğer bu da üçüncü başlık düzey ise buna da mutlaka ne yapacaksınız? Üçüncü başlık düzeyi diyeceksiniz. Numaralandırma ile ilgili söyleyeceklerim de bunlar. Şimdi normal bir metin açalım. Bir tane... Eskiçi yapılmış çalışmalardan tezlerden bir tane tez açalım isterseniz. O tez üzerinden gidersek daha iyi olur. Oradan bir bölüm seçelim. Şimdi bu tezin tamamını seçiyorum. Ctrl C diyorum. Yeni bir şey yapıyorum ve sadece metin olarak yapıştırıyorum. Metin olarak yapıştırdığım için Burada gördüğünüz gibi hiçbir düzen yok. Bunu gelin hep birlikte bir düzenleyelim. Öncelikle kapağını bir düzenleyelim. Burası kapak. Ne olsun? Ortalı olsun. Kalın olsun. Yazı karakterleri büyük olsun. Bütün bunları yaparken ne yapıyoruz değerli arkadaşlar? Tabii ki enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun olarak yapıyoruz. Evet, şu diğer sayfada başlayacağı için bunu Ctrl Enter'la sayfa sonu yaparak birazdan göstereceğim bunu. Bu şekilde yapıyoruz. Kapağını yaptık. Yine aynı şekilde burası da ikinci kapak olacak. Bunu da seçelim. ortalayalım. Koyu yapalım. Bir karakteri büyütelim. Burası kabul onay tutanağı olsun. Bu da diğer olsun. Bunu da düzenleyelim. Bu şekilde olsun. Özeti diğer sayfaya atalım. Özeti de ne yapalım? Şimdi bu sayfada bunların düzeltmelerini detaylı bir şekilde nasıl olacağını daha sonra işleyeceğimiz için ben şu anda sadece bölüm oluşturma sayfa numarası verme sayfa numaralarını ayrı biçimlendirme kesmeleri göstereceğim için şimdilik sadece taslak düzenliyorum daha sonra önümüzdeki hafta dersimizde bir tezi ya da bir çalışmayı alacağız Enstitünün yazım kurallarını yan tarafa açacağız. Kapağından kaynakçasına varıncaya kadar nasıl düzenlenir onları adım adım yapacağız. Şimdilik sadece bununla yetinelim. Bunu da düzenledik. Diyelim. İki tarafı yaslayalım. Ondan sonra bunu da diğer sayfaya atalım. Ctrl Enter yapıyoruz diğer sayfaya. Kontrol Enter yaptığımız zaman şurada düzenleme yaptığımızda bu diğer sayfada kesinlikle kalır ve kesinlikle diğer sayfaya geçmez. İçindekilerini oluşturduk burada, sonra kısaltmalarını oluşturduk, ön sözünü yaptık, girişine kadar gittik. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar kapağımız burada kabul onay var ve şimdi bunlara sayfa numarası verelim sayfa numaralarını nasıl yapacağız? Sayfa numaralarını nasıl yapacağız? Öncelikle bu özetten itibaren, özete kadar herhangi bir sayfa numarası olmayacak. Buraya kadar hiçbir sayfa numarası olmayacak. Özetten, abstrak, teşekkür, içindekiler, kısaltmalar, ön söz, dahil, roma rakamlarıyla olacak. Girişten sonrası da normal, rakamlarla olacak. Bunu nasıl yapacağız? Bunu yapabilmemiz için sevgili arkadaşlar çalışmamızı çalışmamız içerisinde bölüm oluşturmamız gerekir. Bölüm oluşturacağımız zaman oluşturacağımız yere tıklıyoruz. Örneğin buraya. Burası birinci bölüm. Yani kapak ve teşekkür yazılarının olduğu bölüm. Buraya gördüğünüz gibi sayfa sonuna tıklıyorum. Düzene geliyorum. Burada kesmeler diye bir bölüm var. Kesmelerde bölüm sonu yapacağım. Bölüm sonu dediğim zaman gördüğünüz gibi buraya bir bölüm sonu oluşturdu. Bölüm sonunun oluşup oluşmadığını şurada tümünü gösterdiği bir simge var gördüğünüz gibi. Belki bunu daha önce kullanmışsınızdır. Bu ne demek? Bu e, tuşlarla yapmış olduğunuz bütün işlemleri bunu aktif ettiğiniz zaman görebilirsiniz. Burada her simgenin bir anlamı var. Bu simge örneğin enter yapılmış, satır açılmıştır. Kelimeler arasında ortada bir nokta var gördüğünüz gibi. Bu şöyle büyüteyim biraz daha. Bu boşluk tuşuna basılmış demektir. Bakın burada yine Enter, Enter, Enter yapılmış. Bakın burada yine boşluk tuşuyla 2, 4, 6 tane boşluk verilmiş. Bizim yine en fazla yaptığımız hatalardan birisi özellikle satır başı ya da biraz içeriden başlamak istediğimiz zaman boşluk tuşuyla yapıyoruz ki bu yanlış. Eğer satırbaşı yapacaksa kesinlikle klavyemizde bulunan büyük harf tuşunun üzerinde bulunan tab tuşu var. Tab tuşuyla yaptığımız zaman daha düzenli olur ve hepsi aynı hizada olur. İşte burada gördüğünüz gibi tab tuşuyla yapılmış şeyler var. Gördüğünüz gibi burada da bölüm sonu oluşturulmuş. Bu ne demek? Bölüm sonu ne demek? Artık bu dosyadaki, Word dosyasındaki e, aralıkları ben bölümledim. Ayrı bölümler oluşturdum. Bu şu anlama geliyor. Burada yapacağım işlemler, burada vereceğim numaralandırmalar, üst bilgiler, alt bilgiler, eğer bağlantı kurmazsam diğer bölümler tamamen buraya özgü özelleştirebilirim anlamına geliyor. Yani buraya ben hiç numara vermeyebilirim. İkinci bölüme Roma rakamlarıyla verebilirim. Üçüncü bölüme de normal rakamlarla verebilirim anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi burada bölüm sonu var. Bir de sayfa sonu var. Bölüm sonuyla sayfa sonu ne demek? Bunun arasındaki fark nedir? Bölüm sonu az önce söylediğim gibi belge içerisinde bölümler oluşturmak anlamına geliyor bir evin odasını odalarına bölmek gibi sayfa sonu ise sayfanın sonuna bir son oluşturmak yani buradaki bilgilerin buradaki bilgilerin ee, oluşmaması yani diğer sayfaya kaymaması anlamına geliyor Evet buraya bir bölüm sonu oluşturdum gördüğünüz gibi. Sonra ne yapacaktık? Özet, Abstract, Teşekkür, içindekiler, Kısaltmalar, Önsöz, Giriş, Girişe kadar ne yapacaktık? Bir ayrı Roma rakamlarıyla verecektik. Onun için silelim sayfa sonunu. Ve imlecimiz sayfanın sonundayken Yine düzene gidiyoruz Kesmelere gidiyoruz Sonraki sayfaya bir bölüm oluşturacağız Gördüğünüz gibi Bir bölüm sonu daha ne yaptık Buraya oluşturduk Artık rahatlıkla ne yapabiliriz Sayfa numarası verebiliriz Gelelim şimdi birinci bölümde sayfa numarası olmayacak Bunun için Sayfa numarası oluşturacağım yere geliyorum. Burası birinci bölüm gördüğünüz gibi. Özetten itibaren ne yapacağım? Sayfa numarası oluşturacağım. Sayfa numaralarını yine düzen menüsü altında Pardon ekle, ekle de Sayfa numarasını ne yapacağım? Oluşturacağım. Bunları detaylı bir şekilde görebilmeniz için Şurada sayfa numaralarını biçimlendir seçeneğinde tüm sayfa numaralarını e, belirlersiniz, özelleştirebilirsiniz. Sayfa numarası nerede olacak? Tabii bu kendi zevkimize göre değil, enstitünün yazım kurallarına göre olduğundan dolayı e, burada seçmemiz gerekiyor. Nerede olsun? Sayfanın sonunda, altında ve ortasında olsun. Tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar. En baştan itibaren en baştan itibaren ne yaptı? Sayfa numaraları verdi. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Bu sayfa numaralarını özelleştireceğiz. Yani şuradan itibaren. Gördüğünüz gibi ikinci bölüme tıkladığım zaman burada olmama rağmen şurada bir öncekine bağla seçeneği geldi. Şunu da aşağı atalım. Şurada üst bilgi kısmına geldi. Şu anda hangi işlemi yaparsanız menünün sağ tarafında orayla ilgili ayrıntıları görebilmeniz için hemen oraya bir menü açıyor gördüğünüz gibi Word üst bilgi alt bilgi menüsü geldi ve buraya da sayfa numaraları ile ilgili yapacağınız bütün özellikler buraya geldi. Burada Bölüm oluşturdum ya. Artık iki bölüm arasındaki bağı koparmam gerekiyor benim. Onun için şurada öncekine bağlı seçeneğini kaldırdım. Artık buraya geldikten sonra bu hangi sayfaydı? Özet bölümü. Ne yapacağım ben buraya? Şuraya geldim. Sonra sayfa numarasına geldim. Sayfa numarasını biçimlendir dedim. Sayı biçimini belirliyorum. Neydi bizim sayı biçimimiz? Roma rakamlarıyla büyük mü olsun, küçük mü olsun? Küçük olsun. Bakın, önceki bölümden devam et diyor. Hayır, önceki bölümden istemiyorum. Yeni başlasın diyor. Gördüğünüz gibi burada artık özet sayfa birden başladı. Bakın burada 4 ile 4 bitmiş yeni sayfamız <gülüyor> Roma rakamlarıyla başlamış oldu. Aynı işlemi ne yapacağım diğer içindekilerden sonra giriş kısmıyla ne yapacağım yeni bir çünkü buraya ne yapmıştık buraya bir bölüm sonu eklemiştik. Dolayısıyla bu giriş kısmını da ne yapabilirim ben? Özel numaralandırma yapabilirim. Gördüğünüz gibi Öncekine bağla diyor. Araya bir özel bölüm ekledik ve oranın sayfa numaralarını biz biçimlendirdik. Ve öncekine bağla dediği için ilk kapak numarasına sayfa verdi ve oradan devam ediyor. İsterseniz şöyle geriye doğru gidelim bakalım. Bakın 3 numara yani kapakla birlikte kapağı 1 bir numara verdi. İkinci kapağı 2 iki numara verdi. Sonra buradaki beyana jüri sayfasını 3 numara verdi. Dilekçiye 4 numara verdi. Burası ayrı bir bölüm olduğu için gördüğünüz gibi Roma rakamıyla 1, Roma rakamıyla 2, Roma rakamıyla 3 ve içindekiler 4, 5, kısaltmalar 6. Ön söz 7 volt Giriş kısmına geldik. Dolayısıyla ne yapacağız? Dolayısıyla buraya yeni bir sayfa formatı belirlememiz gerekiyor. Bunun için ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Buraya tıkladığımız zaman oradaki bağı koparacağız. Kopardık. Sonra sayfa numaralarına geldik. Sayfa numaralarını biçimlendir dedik. Bakın önceki bölümden devam ettiği için kapak grubuna, kapakla ilgili bölümün sayfa numarasının devamını verdi. Dolayısıyla biz bunu ne yapacağız? Birden başlatacağız. Gördüğünüz gibi birden başlamış oldu. Bir işlemimiz daha var. Nedir o? Kapaklara sayfa numarasını vermesini istememiştik. Olmasın demiştik. Dolayısıyla ne yapacağız? Buradan da sayfa numaralarını kaldırmamız gerekiyor. Sayfa numaralarını kaldır dediğimiz zaman buradan sayfa numarasını kaldırdı gördüğünüz gibi. Ee, kaldırdı. Hepsini kaldırdı. Pardon. Üst bilgiye geliyorum. Buradan sayfa numarasını seçip siliyorum. Yanlış yerden sildik. Pardon. En üstüne geldik. buraya tıkladık. Sayfa numarasını seçiyorum buradan. Kaldır diyorum. Gördüğünüz gibi kapakta yok. Burada yok. Özete baktık. Burada Roma rakamı ile başladı. İsterseniz şunu kaldıralım daha rahat görün. Burada Roma rakamıyla devam ediyor. Roma rakamıyla devam ediyor ikinci bölümümüz ve üçüncü bölümümüz yani girişten itibaren gördüğünüz gibi birden başlamış oldu. Evet bunu nasıl yaptık değerli arkadaşlar tekrarlayacak olursak hatırlayacak olursak öncelikle çalışmamızı böldük sayfamız yani girişten itibaren 1 2 3 4 5 diye başlayacağına göre düzene girdik. Buradan bir kesme ekledik. Dolayısıyla biz burada gördüğünüz gibi üst bilgide olduğu için orası aktif olmadı. Nereden ayıracaksanız çalışmanızı buradan ne yapıyorsunuz? Kesmelere girerek düzen altında sonraki sayfa diyerek ne yapıyorsunuz? Bir kesme eklemiş oluyorsunuz. Daha sonra da sayfa numarasını ekledikten sonra... Sayfa numarasını ekledikten sonra üst bilgi, alt bilgi, geçişleri de burada. Üst bilgi ve alt bilginin oraya çift tıklayarak geçiş yapabiliyorsunuz. Burada öncekine bağlayı ne yapıyorsunuz? Devre dışı bırakmış oluyorsunuz. Şimdi artık sayfa numarasını bölüm bazında özelleştirdiğimiz gibi aynı zamanda üst bilgileri de özelleştirebiliriz. Örneğin burası neydi? İkinci bölümdü değil mi? İkinci bölüm diyelim ya da bölüm diyelim. Buraya bir başlık eklediğiniz zaman, bunu da özelleştirelim. Bakın öncekine bağla. Yine geldi üst bilgide. Bunu kaldırıyorum. Kapakla ilgili. Burayı birinci bölüm yapalım. Ve girişten sonrası da üçüncü bölüm olsun. Yani girişten sonrası da üçüncü bölüm olacak. Bunu da kaldırıyorum bağlantıyı. Burayı da. 3 Üç diyor. Üçüncü bölüm. Aynı sayfa numaralarını şekillendirdiğim gibi bir bölüm oluşturduğum için şöyle daha görebilirsiniz. Bakın burası ikinci bölüm iken burası ne oldu? Üçüncü bölüm oldu. Eğer dilerseniz ee, sayfaları hani kitaplarda var ya ya da dergilerde var. Sayfanın sağ tarafında ayrı bir başlık. Üst bilgi, solunda da ayrı bir üst bilgi oluyor. Örneğin burada diyelim mesela test çalışması olsun. Test çalışması olsun. Diğer tarafında da ne olsun? Burada da diğer sayfasında da tek ve çift sayfalarda da farklı olsun. Bunun için şunu işaretliyorum. Tek ve çift sayfalarda farklı olsun diye. Evet gördüğünüz gibi burada tek sayfalarda girişte test çalışması var. Diğer kısımda da İsmail Bulut olsun. Bunu da ortalı yapalım. Gördüğünüz gibi geçelim. Bakın bunu bir kitap olarak bastığınızı düşünürseniz burası tek sayfa yani kitabın sağ tarafında kalan kısmı. Arkası da veya sol tarafında da yazar ismi. Bu şekilde üst bilgiyi ne yapabilirsiniz? Özelleştirebilirsiniz. Bütün bunları neyin sayesinde yaptım arkadaşlar? Bunların hepsini çalışmamın içerisindeki bölümler oluşturarak bölümlerle bunu yapmış oldum hem sayfa numarasını hem de başlıkları üst bilgileri ve alt bilgileri bu şekilde değiştirmiş oldum evet bu yaptığımız işlemle ilgili soracağınız bir husus varsa sorabilirsiniz arkadaşlar var mı? biri sor soru mu soracak? Evet. Soru yoksa devam edelim. Sayfa numarası ekleme üst bilgi ekleme dedik. Evet. Hocam. Efendim. Hocam ben e, şey bu şey değil de bununla ilgili değil de bu başlık oluştururken bir şey sorabilir miyim? Başlık evet tabi ki. Hocam ben başlık oluştururken alt başlık falan bazen hocam mesela normal e, bir nokta bir nokta yazıyorum hocam. E, boşluk bıraktığım zaman genelde başlık olarak alıyor hocam. Ama evet, bazen alayım. bunu almıyor hocam. Onun başlık düzeyiyle ile ilgili olabilir onu nasıl şuradan deneyelim yapalım isterseniz tamam hocam şuradan gidelim şimdi dedik ki mutlaka başlıkları kategorilendirmemiz gerekir dedik. önce bunu ne yaptık ön sözü başlık 1 olarak yaptık koyu renkli olsun işte 16 punt olsun gibi Giriş de aynı şekilde olacak. Bunun için geçen derste de söylediğim gibi hiç uğraşmayın. Yazı rengi otomatik olsun koyu olsun işte 14 punt olsun bakın birçok işlemi yaptım. Halbuki bunu içim boyacısını alarak ne yapabiliriz? Diğer başlığımıza otomatik uygulayabiliriz. Girişi de bu şekilde yaptık. Tezin amacı Ne olsun? Bu da başlık 1 olsun. tezin önemi de 2 olsun. Şimdi bu numaralandırmaya gelelim. Gördüğünüz gibi bu numaralandırmaya tıkladığım zaman bunun otomatik numaralandırma olup olmadığını şuradan kontrol edebilirsiniz. Eğer bunu nokta 1 yani noktadan sonra ya da 1'den sonra boşluk yaptığınız zaman otomatik olarak burada gördüğünüz gibi algılıyor. İçin boyacısını aldık. Bunu da yaptığınız zaman gördüğünüz gibi 2'yi metin olarak gördü. Başındaki 2'yi kendisi yapmış oldu. Aynı şekilde 3'ü de yapalım. Silelim. Bunu da gördüğün gibi başlık formatında yapmadı. Sadece numaralandırma biçiminde yaptı. Bunu başlık formatında yapabilmemiz için ya buradan başlık olarak belirleyeceğiz ya da aynı benzer olan başlıktan üzerine tıklayarak için boyacısını alacağız ve buraya yapıştıracağız. Şimdi geldik bu 3.1 yani 1.6 kavram 3.1 dediğimiz zaman bunu otomatikman ne yaptı? Numaralandırma olarak gördü. Buradan gördüğümüz zaman bunu liste parçası olarak işaretlemiş gördüğünüz gibi liste paragraf olarak işaretlemiş paragrafın bir parçası olarak görmüş. Dolayısıyla bunun içindekilerde görünmesini istiyorsak mutlaka ne yapmamız gerekiyor? Buradan başlık iki şeklinde işaretlememiz gerekiyor ve bunu içkinlendirmemiz gerekiyor. Sonra da buna bir numara vermemiz gerekiyor. Üç nokta bir nokta dediğiniz zaman. Bunun alt başlığı oldu. Daha sonra <gülüyor> nereye gitti bizim şey? Evet. Şuradan 3.1 nokta, nokta dedik. Bunu yaptı. Daha sonra bu aynısı olacağı için biçim boyacısını alıyorum. Önce şuraya bir numaralandırma vereyim. Biçim boyacısını aldım. Sonra bu şekilde yaptım. Daha sonra kapsam ve sınırlılıklar. Boşluğu sildim. Yapınca kapsam ve sınırlılıklar burada bir boşluk olduğu için yapmadı. biçim boyacısını alıyorum ve bunu da gördüğünüz gibi diğer madde gibi yaptım. Daha sonra biçim boyacısını aldım, yapıştırdım. Bunu da yapmış oldum. Gelelim birinci bölüme. Dolayısıyla birinci bölüm sonraki sayfadan başlayacak. Bunun için Ctrl Enter yaptım. Ya da bu neyin kısa yolu? Bu neyin kısa yolu? Şurada düzendeki kesmelerin sayfa. Kısa yolu. Control Enter yaptığınız zaman şuradaki işleme karşılık geliyor. Bunun için ne yapıyoruz? Bölümler her zaman ortalı olur. Koyu olur. Ve başlık bir formatında olur. Değil mi? Koyu. Evet. Bu şekilde yapmış olduk. Gördüğünüz gibi bu da yine numaralandırılmış değil. Bunu da ne yapıyoruz? Otomatik numaralandırma yapmak için bir nokta dediğimiz zaman gene olmadı. Şuradan direkt numaralandırma yapmış olalım. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi birinci bölümde değerli arkadaşlar birinci bölümde diğer bölümün başlıklandırmasını devam ettiriyor. Niçin? Çünkü sadece adında birinci bölüm. Yoksa burada bir bölümleme oluşturmadık. Az önce üst bilgi ve alt bilgiyi değiştirdiğimiz gibi burada yapamadık. Eğer buraya da bir bölüm eklersek biz, birinci bölüm olarak eklersek, o zaman biz bu gruptaki başlıkların numaralandırmalarını, dipnotların numaralandırmalarını, Sayfa numaralandırılmalarını ve üst bilgi alt bilgi de sadece birinci bölüm için özelleştirebiliriz. Burada bir bölüm olmadığı için önceki başlıkları otomatik başlık verdiğimiz için ne yaptı? Dördüncü başlık olarak tanımladı. Oysa bu bölüm ne ile başlıyormuş? Bir, bir diye başlıyormuş. Onun için ne yapıyoruz? Değerli arkadaşlar bu sayfanın sonuna gelip düzen deyip kesmelerden bölüm sonu oluşturmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi buraya bir bölüm sonu oluşturmuş olduk. Burada bölüm sonunun oluşup oluşmadığını nasıl anlıyorduk? Şuradaki tümünü göster simgesine tıklayarak görüyorduk. Şurada gördüğünüz gibi artık bunu ne yapabiliriz? Sağa tıklayıp Yeniden başlat diyebiliriz. Yeniden başlatarak bunu 1-1 olarak tanımlamış olduk. Şimdi burada gördüğünüz gibi 1-1 olarak devam edecek. Ama bunu da ne yapmamız gerekiyor? Başlık 2 olarak tanımlamamız gerekiyor. Renklerini değiştirelim. Sonra da numarasını verelim. 1.1 nokta, nokta şeklinde devam edeceğiz. Bu şekliyle Devam ediyoruz. Burada e, içindekileri birazdan oluşturacağız. Bu da ne olsun? Üçüncü başlık tipi olsun. Üçüncü başlık. Şu da dördüncü başlık türü olsun. Yani bir nokta bir nokta Şunun başlığı neydi? O formatta gidelim. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1 olacak bu da. Dördüncü türü olduğu için. 1, 2, 3 nokta. Neredeyiz? 4 nokta olacak. Ya da pardon 1 olacak. Bu da ne olsun? Başlık 4 olsun. Şu da başlık 5 olsun. Bunun da şuradan alalım. İçin boyacısını yaptık. Bir nokta nokta üç nokta iki diyeceğiz. Bunu birazdan niçin diyeyim? bir nokta iki nokta üç nokta üç nokta bir olsun. Niye bunu yaptığımı birazdan anlamış olacaksınız. Diyelim bu şekilde başlıklarımızı oluşturduk. Daha sonra nereye gelelim? İçindekiler kısmına gelelim. Ve içindekiler bölümünü oluşturalım. İçindekiler. Bu da başlık 1 olsun. Sonra şuraları silelim. Kendisi otomatik oluştursun. Evet. Bunun için ne yapıyoruz? Hemen başvurulara gidiyoruz. İçindekiler diyoruz. Şuradan otomatik içindekiler tablosundan herhangi birini seçebiliriz. Seçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi içindekileri oluşturdu. Ama gördüğünüz gibi birinci bölümün diğer başlıkları yok burada. 1-2-3 var sadece. Oysa 5 tip başlık oluşturmuştuk değil mi? Peki bunlar niye gözükmüyor çünkü şundan dolayı gözükmüyor şu içindekilere giriyoruz özel içindekiler tablosuna giriyoruz burada diyor ki bakın düzeyleri göster 3 diyor yani 3 tane başlığı göster diyor bir şu birinci başlık bu ikinci başlık şu da üçüncü başlık dolayısıyla daha fazlası yok o yüzden ne yapmamız gerekiyor buradan düzeyi artırmamız gerekiyor. Tamam dediğiniz zaman tablo değiştirilsin mi diyor. Evet diyoruz gördüğünüz gibi. Diğer e, alt başlıklarda bu şekilde gelmiş oldu. İçindekiler bölümünde alt başlıkların görülmediğini fark ederseniz içindekiler bölümüne gidin. Burada özel içindekiler tablosunu tıklayın. Sonra şurada genelin altında içindekiler tablosu sekmesinin altında düzeyi yükseltin. 3 ise bunu 5 6 7 8 9'a kadar çıkarabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Yine buradan ne yapabiliyorsunuz? Buradaki çizgileri değiştirebilirsiniz. Düz, kesik çizgi, düz çizgi yapabilirsiniz. Yine biçimi, başlık biçimini zarif, süslü, modern gibi e, türden yapabilirsiniz gördüğünüz gibi farklı içindekiler oluşturabiliyorsunuz evet şimdi soruna cevap oldu mu bilmiyorum kim sormuştu az önce hocam ben sormuştum şimdi o, teşekkür ederim hocam şimdi yapabildim elhamlın hocam yaptın mı Sorun, sorunun çözüldüyse evet hocam şey evet biçim biçim boyacısından hallettim hocam evet o biçim boyacısı sihirbaz gibi gerçekten de o birçok böyle bir uğraşmayın evet yani neye getirmek istiyorsanız onun üzerine tıklayın aynısını olması için biçim boyacısını alın götürün oraya yapıştırın hiç uğraşmayın Bu nasıl olmuştu falan gibi Uğraşmayın. Bunu şey için de uygulayabilirsin. Mesela bakın diyelim e, bunun bir başka yolu daha var ki. Bunu önümüzdeki hafta anlatacağım size. Şurada aslında stiller var. Bu stilleri baştan tez yazım kılavuzuna göre hazırlarsanız hiç uğraşmasın. Direkt tıklıyorsunuz. Aynı biçim boyacısı gibi hepsini yapabiliyor. Şimdi bunu iki tarafa yaslayalım. Yazı Fontunu değiştirelim, büyüklüğünü değiştirelim, ondan sonra bu şekliyle son hali oldu değil mi? Bakın, eğer bir yerde bozukluk hissediyorsanız hemen buraya tıklayken biçim boyacısını alın, diğer değiştirmek <gülüyor> istediğiniz yerin tamamını seçin. Gördüğünüz gibi tek dokunuşla ne oldu? birçok çok yaptığım işi tek hareketle yapmış oldum. Bu yüzden yani şeyi var. Dikkat dikkat ettiyseniz bu bu tezde bu tezde son olarak bunu da göstererek dersimizi tamamlayalım. Ee, bu tezde çok sayıda ne var? Altı çizili kelime var. Bu altı çizili kelimelerin ne anlama geliyordu? Kırmızı çizgi ise bu şunu demek istiyor. Böyle bir yazılışta kelime Türkçe'de yok demektir. Sağ tıkladığınız zaman eğer alternatif yani yanlış yazmış olabilirsin diyor. Bunlar yazılmış olabilir mi? Oysa biz ne diyoruz? İnce uzatma harfleriyle bazı kavramları yazıyoruz. Eğer bunun doğru olduğunu düşünüyorsanız ve altını çizmesini istemiyorsanız Sağ tıklıyorsunuz, sözlüğe ekle diyorsunuz. Artık daha bu kelimenin altını çizmez. Mesela maturidi bu artık e, Türkçeleşmiş bir kavram, kelime. Bunun bu şekilde yazılmasının doğru olduğunu düşünüyorsunuz. İsam'a e, İsam göre böyle biliyorsunuz. Onun için bir daha altını çizmemesini istiyorsanız sağ tıklayıp sözlüğe ekle dediğiniz zaman artık bunu bir daha size önermez. Bakın şurada da yine maturidi var ama burada maturidinin var. Bu ayrı bir kelime olarak görüyor bunu. Bunu da sözde ekle dediğiniz zaman artık diğerlerinde de kaldırmış oldu. Şurada gördüğünüz gibi altını mavi çizmiş. Bu da demek istiyor ki kelime doğru ama yazılışı yanlış diyor. Dolayısıyla ayrı yazmışsın diyor bunu da birbirinden şeklinde düzeltiyorsunuz. sağ tıklayıyorsunuz. Bir takım ayrı yazılmıyormuş. Demek ki bir takım olarak yapıyorsunuz. Ee, yine burada gördüğünüz gibi iki tane boşluk vermiş. İki tane boşluk vermiş. Buradan yapıyorsunuz. Şimdi geçen dersimizde gösterdiğimi hatırlıyorum ama bir daha yeri gelmişken onu da göstererek Dersimizi tamamlamış olalım. Dersimizin sonuna geldik. Şimdi abstract var gördüğünüz gibi. Burası da doğal olarak nedir? İngilizce. Yani bunları Türkçe olarak algılıyor. Çünkü metnin Türkçe olarak algıladığından dolayı bunların kelimeleri de Türkçe'de böyle bir kelime olduğunu düşünmüyor. Dolayısıyla Biz bunu Word'e tanıtmamız gerekir. Ne yapacağız? Seçeceğiz. Gözden geçire gideceğiz. Buradan dili seçeceğiz. yazım ve dil seçeneklerini ayarlayacağız. Bunda ne yapılacağız? İngilizce olarak yaptığımız zaman gördüğünüz gibi burada artık eğer çiziyorsa burada İngilizce olarak yanlış demektir. Mesela situation öyle yazılmıyormuş. Bu şekilde yazılıyormuş. Gibi. Bunlar zaten Türkçe Separated bu şekilde yazıyormuş gibi, evidanssız gibi bu, bu şekilde düzeltebilirsin. Bakın altı çizili kelimeleri çıkarmış oldu. Burası Türkçe olduğu için burayı Türkçe olarak görmüş oldu değerli arkadaşlar. Evet, fazla yormayalım sizi. Günlük bu kadar yetsin. Önümüzdeki hafta yine bu stillerle çalışmayı göreceğiz. Onun dışında bul, değiştir seçeneğinin nasıl çalıştırıldığını, nasıl düzenlendiğini göreceğiz. Ee, bakalım onun dışında neler gelir. Bunları haftaya işlemeye çalışacağız.